Bir nakliye işi için 60 bin liralık bir kamyon alıyorsunuz. Kamyonun kullanım ömrünü 3 yıl olarak kabul edelim. Bu durumda her 3 yılda bir tekrar bir kamyon almanız gerekecek. Burada nakliye şirketinin yıllara göre gelir tablosu var. Birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl olarak ilerliyor. Gelir satırında da her yıl elde edilen gelirleri görüyoruz. Gördüğünüz gibi ilk seneden itibaren yılda 100.000 lira kazanıyoruz. Bunların hepsini bin cinsinden yazıyorum. Gelirimiz düzenli. İlk 10 yıl boyunca her yıl 100.000 liralık bir gelir elde ediyoruz. Ancak bir taraftan da şoförün maaşını ödememiz gerekiyor. Dolayısıyla işçi giderleri için her yıl 50.000 lira veriyoruz. Bu da yine binin katları şeklinde olacak. İşçi giderleri gelirlerinden çıkarıldığında elimizde 50.000 lira kalacak. Diğer bir giderimizse yeni kamyon masrafı. Öyleyse kamyonun maliyetini düşelim. Daha ilk yıldan 60 bin lira harcadım diyebilirsiniz. Sonuçta gidip satıcıdan kamyonunuzu almışsınız. O zaman bunu neden 60 bin liralık bir masraf olarak göstermeyelim? İlk yıl kamyon bana 60 bin liraya mal oldu. İkinci ve üçüncü yılda elimizde halihazırda hazırda bir kamyonumuz olduğu için bir daha masraf yazmıyoruz. Ancak 4. yılda kamyon kullanım ömrünü doldurduğu için sonuçta sürekli nakde işlerimiz için kullanıyoruz. 60.000 liraya yeni bir kamyon almam gerekecek. 5. ve 6. yıllarda da bir şey yapmama gerek yok. 7. yılda tekrar 60.000 lira verip yeni bir kamyon daha almam gerekecek. 8. ve 9. yılları da boş geçiyorum. 10. yılda ise kamyon için tekrar 60.000 lira ödüyorum. Bu şekilde üç yılda bir yaptığınız kamyon masrafını hesaplarsanız, karınız şu şekilde gözükecek. Bu satır gelir ve sonraki iki satırımızda giderleri gösteriyor. 100 eksi 50 eksi 60 eşittir eksi 10 kar yani ilk yıl 10 bin liralık zararımız var. İkinci yılda 50 bin liralık karınız var. Üçüncü yılda da 50.000 liralık karınız var. 100 eksi 50 50 ediyor değil mi? Sonra dördüncü yılda yine eksi 10 bin kâr. Sonra yine 50 bin lira kâr. 50 bin lira kâr ve yine eksi 10 bin lira kâr. Tekrar 50 bin lira kâr, 50 bin lira kâr. Böyle gidiyor. Bu gelir beyanına bakan bir kişi bunun biraz garip bir iş olduğunu düşünebilir. Üç yılda büyük bir para kaybı var ve nedeni belli değil. Kötü yönetim olabilir, tuhaf bir şeyler oluyor olabilir. Belki de hava koşullarındandır. Kim bilir? Kâr açısından bakarsak para kazanıyorsunuz, sonra kaybediyorsunuz ve tekrar kazanıyorsunuz. 3 senede bir yeni bir kamyon masrafı çıktığı için faaliyet kârı kısmına bakınca tuhaf bir işletme gibi duruyor. Faaliyet kârı dediğimiz şey aslında ticari faaliyetlerden elde edilen, faaliyet giderlerinden ve vergilerden önce elinizde olan kârdır. Bu biraz tuhaf çünkü işletmemiz epey istikrarlı ama faaliyet kârımız oldukça inişli çıkışlı. Bunu dengeli bir şekilde tutmamızın yolu aslında kamyonu sermaye olarak kullanıp kamyonu kullanım süresi boyunca amorte ettirmeye çalışmak olabilir. Bunu da bir sonraki videoda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım.